Gırtlak reflüsü yine son zamanda konuşulan bir problem. Bunu tabi klasik reflüden ne farkı var veya onunla karıştıranlar olabilir. Öncelikle reflü dendiği zaman midedeki asidin kaçak yapması ile tanımlanan olgu aynı şey. Dolayısıyla gırtlak reflüsünü ayrıca bu biçim ile ifade etmemize yol açan şey söz konusu asidin yani mideden kaçak yapan asidin boğaza kadar ulaşarak gırtlak ve boğaz alanında etkili olup orada hasar bırakmasıdır. O zaman problem, çünkü bir mide problemi olarak başlayan problem, mide asidinin kaçak yapması sonucu etkilediği bölgenin kulak-burun-boğazla ilgili bir alan olması sebebiyle kulak-burun-boğaz hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Bu noktada tabii etkilenen dokulardan bir tanesi ses tellerinin olduğu alan yani gırtlak kişide ses bozukluğu yapabilmektedir. Veya boğaza gelip de özellikle sık ziyaret etmeye başlarsa yani bir kronik reflü durumu söz konusuysa da e, kronik faranjit dediğimiz boğaz dokusunun sürekli bir iltihaplanması ve hastalanması, tahriş olması söz konusu olmaktadır. Bunlar klasik enfeksiyonla da çok karıştığı için maalesef bu hastalarımız geçmişte çok fazla antibiyotik veya başka bir takım tedaviler de almışlardır. Önemli olan yaklaşım biçimi boğaza yönelik bir takım ilave tedaviler verilebilir ama temelde tabii o asidin gelmesini engellemektir. Asit geldikçe problem tekrarlar ve bir süreyen hal kazanır. Dolayısıyla asidi frenlemeye yönelik tedbirlerin devreye sokulması gerekir.